Merhabalar, 10 Mart 2022 tarihinde Merkür'ün balık burcu transiti başlıyor olacak. Bu videoda bu transitten bahsedeceğim. Bu transit burçlara nasıl etki edecek? Kısaca bunlara değiniyor olacağım. Benim için uzun sayılabilecek bir ara vermiştim. Yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan ve fark eden herkese çok teşekkür ediyorum. Böylece kısa bir video ile tekrar giriş yapalım istedim. Evet 10 Mart 2022 tarihinde Balık burcunda e, Merkür transiti başlıyor olacak biliyorsunuz e, Merkür ortalama 25 gün 20-25 gün e, bir burçta seyir halinde bulunmakta ve geçtiğimiz süreçte burcunda özellikle kitlesel hareketlere, toplulukları, büyük hedef ve idealleri, sosyal çevreleri ve arkadaşlıkları etkileyen ve daha çok umutlarımız, hayallerimiz, sosyal çevremize odaklandığımız zihinsel anlamda ve bu konularda bir takım diyaloglar içerisinde olduğumuz bir e, süreci tetikledi. Tabi Merkür Kova burcundayken bazen sabit görüşlü bir e, tutum sergilememize sebebiyet de verebiliyor. Her ne kadar ilerici ve... E, Güzel çalışan bir formda olsa da e, fikirlerimize tutunmak, onlara sarılmak, e, o, o konuda inatçı ve direnç gösteren bir e, tavırda olmak gibi etkileşimleri de getirmekte. E, 10 Mart tarihinde Merkür'ün balık burcu geçişi, özellikle tabii ki şu an hali hazırda bulunan balık burcu kombinasyonuyla beraber temasa geçiş sağlayacağı için ve Neptün, Jüpiter ile etkileşime gireceği için... Biraz daha sürprizleri tetikleyen bir noktada gözükmekte. Merkür esasında balık burcunda zararlı konumdadır arkadaşlar. Çünkü Merkür, Başak ve İkizler burcunun yönetici gezegeni olduğu için yay ve balık burcunda zararlı olarak çalıştığı kabul edilir astrolojik anlamda. Dolayısıyla Merkür'ün yapısı ve balık burcunun yapısının birbirinden çok farklı oluşu. Bu iki zıt enerjinin kombinasyonu tabii ki bazı haritalarda e, destekleyici etkiler yaratıyor olsa da aynı zamanda dalgalarımızın biraz dağılacağını gösteriyor. Biliyorsunuz ki balık burcu değişken bir burçtur. E, su gruplarının değişkeni balık burcudur. Dolayısıyla ikilikler, değişkenlikler değişiyor. Sürekli olarak fikir değişiminde bulunmak, bunun yanı sıra kararsız kalmak, aynı anda birden fazla konuyla ilgilenmek gibi temalarda yine balık burcu ile ilişkilendirilir. Bu nedenle bir konuya fokuslanmak Merkür Balık Burcu'ndayken zorlaşabilir. Ancak aynı anda birden fazla iş kolunu yürütmek, birden fazla proje, durum, olay, olgu veya kişi hakkında tavır ve tutum sergilemek adına aslında Merkür Balık transitleri değerlendirilebileceği gibi hayal gücü ve tezahür sanatının da aslında Merkür balık burcunda çok daha sağlam bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Bu noktada imajinasyon çalışmaları yapmak adına özellikle Merkür-Jüpiter ve Merkür-Neptün kavuşumunun yaşanacağı tarihlerde hatta hali hazırda Merkür'ün Jüpiter ve Neptün'ün ortasında her ikisiyle kombinasyon gerçekleştirdiği zamanlarda gerçekten çok müthiş bir hayal gücü ve çekim yasası etkileri çalışıyor olacak. Bu tarihler için fırsat bulursam zaten ayrıca video çekmeyi planlıyorum sizlere. Ancak Merkür her ne kadar günlük rutin işlerde bizlerin kafasını karıştıracak olsa da dağınık zihinsel enerjiler getirecek olsa da Hayatımıza çekmek istediğimiz hayallerimiz, umutlarımız ve negatif pozitif anlamda çok güçlü bir çekim etkisi oluşturacak bir e, kombinasyondan bahsediyoruz. E, Realitede tabii ki bunlar biraz daha farklı şekilde tezahür edebilir. Merkür'ün balık burcu geçişiyle beraber e, hemen 10 Mart tarihinde yaşıyoruz. E, Ay ile güzel bir kombinasyon yakalayacağını görüyoruz. 10 Mart ve 11 Mart tarihlerinde Merkür ve Ay arasındaki uyumlu kombinasyon özellikle duygularımızın, duygusal ihtiyaçlarımızın, kendimizi güvende hissetmiş olduğumuz alanların farkına varmak. Bu hayatta ne istediğimize, neye fokuslanmak, neye topraklanmak istediğimize dair bir takım farkındalıklar yaşamamıza da sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra tabii ki Merkür Balık Enerjisi. Sanat alanında ve ileri ve aslında çok ütapük olarak değerlendirdiğimiz, çok uçuk olarak değerlendirdiğimiz her türlü şeyi hayatımıza çekmek mistik konular, spiritüel konular, rüya alemi, bilinçaltı, bilinç ve ötesi gibi kavramlarla da ilişkilendirilebilir bu konularda gündemler biraz daha değişebilir ve e, rüyalarımız çok daha mesaj içerir hale gelebilir arkadaşlar. Merkür Balık Burcu'ndayken sezgilerimizin çok daha aktif bir şekilde çalışacağı, yaşayacağımız olayların çok kadersel ve e, ilginç e, olaylar ve karşılaşmalar olabileceğini ifade ederken e, bunun yanı sıra Bazen sert etkilerde bir kurban psikolojisi, kendini feda etme enerjisinde getirebilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Burada eee Merkür'ün bu etkileşimi esasında ilk günlerde oldukça rahat bir şekilde ilerliyor olacak. Ve sonrasında dediğim gibi Jüpiter, öncelikle Jüpiter, sonrasında Neptün ve akabinde Güneş'le kavuşumu aslında Merkür'ün balık burcu transistinin bu sene çok etkili olacağını gösteriyor arkadaşlar. Birçok harita sahibinin hayallerini hayatına çekebileceği. Ben bunu uzun zaman önce hayal etmiştim veya bu hayali yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim. Dedirtecek cinsten çok kadarsal karşılaşmalar yaşatabileceğini de söylemek mümkün. Evet, Merkür'ün balık transiti bu şekilde. Şimdi çok kısaca birkaç cümle ile burçlar hakkında yorum yapmak istiyorum. İnsanlara verince konuşmakta zorlanıyormuş. O yüzden sürçülü izan ettiysem affola hemen ben koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Merkür'ün balık burcu transiti sizin haritanızın 12. evinde etkili olacak. Sezgilerinizin çok aktif olmaya başladığı spiritüel yeteneklerinizin veya çok kadersel karşılaşmalarınızın e, yaşandığı bir süreci aslında getiriyor. Geçmişten gelen haberler, e, bir anda aklınıza gelen kişiler, e, hiç beklemediğiniz durumlar ve kontrol dışı e, süreçler yaşayabilirsiniz. Bazen bu durum düşüncelerinize ve zihninize müdahalede zorlanma etkisi getirecek olsa da aslında hayallerinizi, hedeflerinizi olumlu veya olumsuz manada hayatınıza çekebilecek çok güçlü bir etkinli oluştuğunda söylemek mümkün. Güzel bir süreç olsun. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Merkür'ün balık burcu transiti haritanızın 11. evinde etkili olacak. Hayalet olsun diyorum sevgili boğa burçları. Zaten Kuzey Aydın burcunuza geçtikten sonra artık kendi değerinizin, kendi gücünüzün farkına varmaya başladınız. Bu etkileşimle beraber büyük umutlarınız, büyük hayalleriniz, yıllardır düşündüğünüz Hangi konu varsa artık bunlara fokuslanmaya başlayacaksınız ve e, peyderpey bu konularda bir takım sinyaller de almaya başlayacağınız bir süreç olacak. Merkür'ün balık burcu transiti. Yeni tanışmalar yaşayabilir, kariyer gelirlerine daha çok fokuslanabilirsiniz. Umarım güzel bir süreç alır sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları Merkür'ün balık burcu transiti haritanızın 10. evinde tepe noktasında ilerleyecek. Burada Merkür'ün 10. ev geçişiyle beraber aslında biraz daha kariyer ve gelecek odaklı bir tutum yakalayacağınızı söyleyebiliriz. Belki geçtiğimiz süreçte bir içe kapanış, bir sorgulama süreci yaşadınız. Şimdi ise artık göz önünde olmaktan çekinmiyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Güçlü bağlantılar kuruyorsunuz. İş görüşmeleri ve hangi rotada ilerlemek istediğinize dair esasında bir karar verme sürecindeyken bu konuda bir takım sürprizler de karşınıza çıkabilir gözüküyor. Sevgili ikizler, burçları umarım hoş sürprizler ile karşılaşırsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları, Merkür'ün balık burcu transiti haritanızın 9. evinde etkili olacak. Bu biraz daha manevi enerjilere, ruhsal enerjilere odaklanacağınız bir süreci işaret etmekte. Burada inançlarınız, değer yargılarınız, etik ve ahlaki değerleriniz tekrar gözden geçirilecek gibi gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı veya uluslararası konular, hukuksal konularla ilgili gündemleriniz varsa bunlarla alakalı haberler de bu süreçte karşınıza çıkabilir. Yeni ve farklı insanlarla tanışma ihtimalini söz konusu. E, merak ettiğiniz konuları araştırmak, eğitim almak, e, kendinizi entelektüel anlamda geliştirmek adına bir takım hamleler yapmakta. Yine Merkür'ün bu geçişiyle beraber etkili olacak. Ruhsal anlamda oldukça büyüyeceğiniz ve yaptığınız araştırmaların size fayda sağlayacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Merkür'ün balık burcu transiti haritanızın 8. evinde etkili olacak. Bu transite baktığımız zaman özellikle parasal konular gelir gider dengesi ile alakalı bir takım gündemler söz konusu. Burada zihniniz belki borçlarınız varsa bunu organize etmek konusuna odaklanacak olabilir. Beklediğiniz bir yerler varsa destek, beklediğiniz maddi anlamda kredi, nafaka alacak, tazminat gibi bunlarla alakalı haberlerde söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda biraz daha derin konulara odaklanacağınız bir süreç var. Hayatınızda bir türlü çözemediğiniz, sürekli aynı alanda tıkandığınız durumlar nedir bunları tespit edip artık bu konularda harekete geçip aksiyon alacak gibi gözüküyorsunuz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Merkür'ün Balık Burcu transiti haritanızın 7. evinde etkili olacak. Bu etkiye baktığımız zaman özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik hayatınız, anlaşmalar, sözleşmeler bu konularda gündemlerin hızlanacağını görüyoruz. Yeni ortaklıklar kurulabilir. Biraz kafanız karışık olabilir. Bu konuda karşı tarafın teklifleri veya konuşmak istekleri ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Burada tabii aynı zamanda dava açmak, danışmanlık almak gibi konular da gündeme gelebileceği gibi. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni gündemlerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Daha çok karşınızdaki insanla işbirliği halinde ilerlemek isteyeceğiniz bir süreç mümkün gibi sevgili. Başak Burçları umarım keyifli bir dönem olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi Burçları. Merkür Balık Burcu Transit'i haritanızın altıncı evinde etkili olacak. Bu etki özellikle iş hayatınız, birlikte çalıştığınız kişiler, gündelik rutinleriniz ve düzeninizle alakalı bir takım durumları tetiklemekte. Buradaki etkileşime baktığımız zaman özellikle bu etkileşim sanki yeni bir düzen oturtmak, yeni bir organizasyon sistemi oluşturmak, bir plan program yapmak veya yeni bir işe girmek adına imkanlar getirecek gibi gözüküyor. İş hayatınızda yeni bir döneme girmek adına zihninizin fokuslanacağı ancak kararsız kalacağınız bir süreci de işaret etmekte. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınızla. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları, Merkür'ün balık burcu transit haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada e, küçük şanslar elde edebileceğiniz, risk alacağınız, belki yatırımlarınıza odaklanacağınız ancak aşırı idealist ve hayalperest bir tutum sergilememeniz gereken bir süreç olacak gibi gözüküyor. Yeni aşklar, yeni maceralar gündeme gelebilir. Yeni tanışmalar yaşayabilir ve sizi heyecanlandıracak gelişmeler karşınıza çıkabilir gözüküyor. Belki birçok akrep burcu için. Çocuk sahibi olma haberi veya kararda da bu süreçte kendisini gösterebilir. Umarım keyifli bir dönem olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Merkür'ün balık burcu transiti özellikle ev, yuva, hane yaşadığınız e, konfor ile alakalı gelişmeleri tetikleyebilir. Birçok yay burcunun aile içerisinde bir takım gündemleri olabileceğini e, görüyoruz. Bunun yanı sıra taşınma, yer değiştirme. Ee, bir şekilde ailevi meseleleri çözmek adına da süreçler etkili olacak gibi. Biraz kafanız karışık olabilir. Eğer bir taşınma gündemi varsa e, yeterince doğru anladığınızdan da emin olmanız gerekiyor. Aşırı hayalperest bir tutumla ilerlemeniz de söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Merkür'ün balık burcu transiti haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu iletişim trafiğinizin çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Her zamankinden daha çok e, telefonla haşır neşir olabilirsiniz. E, zihninizin çok aktif olacağı yakın çevrenizde daha çok vakit geçireceğiniz ve sanki zamanının saktığını hissetmeyeceğiniz bir dönem başlıyor gibi sizin adınıza. Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, sözleşmeler, e, belki araç alımı satımı gibi konularda gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra kısa mesafeli seyahatler ve kardeşlerin hayatında yaşanacak önemli gelişmeler de gündeminizi meşgul edebilir Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Merkür'ün balık burcu transit haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Para, para, para. E, gündeminiz para, e, gelirler, giderler, harcamalar, kazançlar. E, kendinize atfetmiş olduğunuz değerler. Ve kendinizi hangi alanda e, iyi hissettiğiniz konulara odaklanacaktır. Burada zaman zaman gelir gider dengesi ile alakalı... E, Aşırılıklar söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. İyi para kazandığınız zaman harcamalarınız da doğru, oranta, doğru orantılı bir şekilde artabilir ve burada dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak parasal anlamda e, hayatınıza çekmek istediğiniz potansiyeli çok e, güzel bir şekilde çekebileceğinizi söyleyebilirim bu e, transit esnasında. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Merkür'ün balık burcu transiti ile beraber... Ee, artık daha çok sahneye çıkmaya başladınız kendi fikirlerinizi daha net bir şekilde ifade ettiğiniz. Yeni fikirlere, yeni yollara, yeni bakış açılarına açık oldunuz ve e, insanların bir şekilde sizi dinlediği, sizi gözlemlediği bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Burada uzun zamandır kendinize sakladığınız fikirleri artık insanlara ilan edebilirsiniz. Göz önüne çıkabilirsiniz. Sanki Merkür Kova Transi ile beraber o içe kapanış dönemini sürecini atlattınız ve artık sahne sizin sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Merkür Balığa dair söylemek istediklerim bunlar. E, dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusazsöyleceği hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler. <gülüyor>